Azıcık daha kıstım oyun sesin. umarım şimdi iyi geliyordur, evet. Hoş geldiniz! Hıplarım, Horizon Forbidden Dawn değil bu. <gülüyor> bir feedback verirsiniz. Evet, hoş geldiniz! Ee, Forza Horizon 5'e her zaman e, Horizon Forbidden West diye isim geliyor. Ama e, bu da böyle bir oyun. Yarış oyunu, kanalda hiç görmeyeceğinizi düşünmüşsünüzdür bir ihtimalle. Şunu yapasım var ama ne zaman yapsam bilgisayar donuyor. Ee, o yüzden onu yapmayacağım çünkü korkuyorum. Vahakır Rallisi. Uuuu. Tek turluk, okey. Gidelim bakalım. Forza Horizon 2 Game Pass'te. Game Pass sadece 30 aylık O yüzden istediğiniz gibi alabilirsiniz. Yani ayda bir oyun oynasanız her oyununuz 30 TL'ye gelmiş olacak. Ki, çok makul. 30 TL bir oyun için çok makul bu aralar. Bu dandik arabayı aldım çünkü böyle dandik arabaları seviyorum. Klasik, gaz klas Evet. Evet. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi e, Harika sürüyorum. Müthiş sürüyorum. Kusursuz bir e, Sürüş Sergiliyorum. Böyle de devam edecek. Anladım. E, sol taraftan dönsek daha kolay olacak artık yani. Hahahaha <gülüyor> Bu yapmaya çalışıyorum. Gerçekten sadece arabayı sürmeye çalışıyorum. Eski bir araba kullandığımdan da böyle oluyor ama tamam yola çık abi. Artık Allah aşkına yola çıkalım artık. Tamam güzel. <gülüyor> Buraları bir yerde kendimi şey yapamıyor muyum? Durduramıyor muyum? Dur geri git geri git geri git geri git. Geri git. Arabanı da içine ettik. Gir bakalım. Kır rally'si gir. Aynen. Tekli. Tekne oynamayı daha çok istiyorum. Fırtına mı? Uu, okay. Gidelim bakalım. Let's go! Bunları öneriyorlar. Haa. Bu nadir, bu Destans'ı. Destans'ı alalım o zaman bilmiyorum. Hadi bununla gidelim. Hep GP alıyorum. Ne zaman GP alsam oyun alıyor. Mouse orada kalmış. Mouse kenara çekelim. Evet, hoş geldiniz. Horizon. Forizon ya? Ben bu oyun ismini asla söyleyemeyeceğim galiba. Forza Horizon 5'e çok e, sevildi bu oyun. Eğer e, e, Game Pass'iniz varsa oynayın. Tavsiye ediyorum. Öyle çok kendimi kaptırdığım şey yaptığım bir oyun değil. Ama ara sıra girip böyle azıcık araba sürüp sonra geri çıkıyorum falan böyle bir oyun. Az çok her gün de giriyorum yani böyle bir durumda var. Yükleme ekranlarında böyle yapmışlar. Arabayı falan gösteriyorlar. Karakteri gösteriyorlar. Karakterimiz çok güzel gerçekten. Nasıl giydireceğimi de bilmiyorum. Sanırım annemden giydireceğiz. Ama zaten sürekli arabayı görüyorsunuz, o yüzden başlatacağım başlat, biz hazırız. Hazır mısınız bu muazzam gösteriye, bence değilsiniz. Şöyle kere çekil bakayım sen. Hayır, hayır, hayır. oradan geç, evet. Dude, evet, evet, dam, dam, dam, dam. Ya bir kendine gel. 12. olduk, şuna bak. Ne güzel gidiyorduk ya. Ulan araba. Pişman oldum seni aldığıma ya. Araba da pişman olmuştur. Onu aldığıma. Keşke başka bir hödün envanterinde bilirseydim de. Bu herif beni kullanmasaydı falan diyordur. Bence yakalarız ya. Bence yakalarız ya. Bunlar çok ideal sürüyor. Bunlar fazla ideal sürüyor. İdeal sürmemeniz lazım. Bence birkaç kişinin önüne geçerim. Geçtim. İki kişinin önüne geçmişim. Hayır hayır hayır hayır. hayır. Evet. Evet. Beşinciyiz. Hadi. Geçeriz. Olum seninle geçtim. Bari ilk üçe girelim. Hayır, hayır hayır hayır. Evet ilk üçteyiz. Başarabiliriz. Hayır. Geçtim lan. Ya aptallık yapma şu noktada. Hayır, hayır. Aha, aha temiz yarış. Nasıl temiz yarış ama? Nasıl temiz gidiyoruz şu an? Oo, on ikinciyiz. nasıl on olduk müz gibi? Şahsi rekor. Birinciydim ya. O en azından. Ha? En azından yarısından. İlk yarını tamamlayayım. Çekil oradan. Ben tamamlayacağım. Çekil oradan. Rezillik. Rezillik. Rezillik. 7. bitirdiniz. Tekrar başlat oğlum. Böyle olmaz. Böyle olmaz. E, hayır birinci olacağız. Efsane bir havalanma yeteneği ya. Evet fazla havalandım yarışın başında. ve Fazla hava yaptım ve o havanın içinde boğuldum resmen. 450 mükafat puan daha kazanıyormuşuz her neyse hadi bakalım bu seyir yapacağız bu seyir yapacağız Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, sakın, sakın aynı kafeye girme. Oh, oh, arkamdan araba çarptı da rahatladım ya. Bir şey oldu böyle, bir kendimize geldik. Çok teşekkürler, gerçekten mua, büyük, büyük hayır, büyük hayır işleriniz. Büyük iyilik. Okey, iyi gidiyoruz. Fena, fena değiliz. Hadi. Güzel, güzel, güzel, güzel, böyle devam. Buradan da onun önünde geçersem... ...geçemeyeceğim sanırım. Ooo, şu Geçti beni. Birinciyim. o birinciyim. Okay, okey. Böyle gitmem lazım ama beni geçebilirler. Hızla... ...hız konusunda beni daha iyi gibiler. İz. İz güzel. Güzel. Güzel. Güzel. 160. 160 böyleyse Evet. Evet, evet, evet, evet, evet, Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Hu! Girildim. Birinci olduğum zaman başka bir giriliyorum ya. Böyle pozisyonumu korumam gerektiği zaman başka bir giriliyorum ya. Hani yarışı kaybetmenin şey başka oluyor. Birinciliği kaybetmenin girilimi başka oluyor ya. Birilerini geçmeye çalışmayı yeğeleyebilirdim şu an. Biliyorum. Yapıyor muyuz ya? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız. yapacağız. Arkamdan birisi gelmesin. <gülüyor> oh be. Of. Oh. Oo, oh. içimin şeyleri gitti böyle gittim yani gelip gelip geldim. gidip gidip geldim. 158 level kişi, kişi varmış burada ya. Belki ilk gidiği zaman şey yapıyorlar bilmiyorum. Devam et, devam et. Anında 5000 dep deneyim puanı kazanın. Tamam. Aboyun Türkçe mi oldu? Aboyun Türkçe miydi? Hiç bilmiyorum ha. Mevcut puan 3 anında 20 bin J tabii ki. Şans çarkı mı? Tabii. Lan 5.000 kazandık be. 5.000 hallederdik ya. Değiş yap bakalım. Baştan döndür bakalım neler gelecek. Şans çarkı. kumar koyuyorlar. 40.000 ya. Ya öf diğeri daha şeydi. Keşke onu alsaydım ya. Charger, RT falan. Of. Ve chill takılalım dedim bugün. Çok şey yapmayalım, etmeyelim. Ve eski arabaları kullanmayı bayılıyorum ama daha iyi bir araba lazım. Ama daha iyi eski arabalar çok daha pahalı oluyor. O yüzden bana para lazım. Oyun parası yani. Ama o da yok. O yüzden... Gerçek hayatla çok para lazım bazı şeyler. <gülüyor> Böyle araba almazdım biliyor musunuz gerçek hayatta. Çiz çizecekler çünkü yani. Bir halt edecekler biliyorum. İnsan doğasını biliyorum. İlla ki bir yere park edeceksin. Bunun için böyle garajının olması lazım. Kendine ait bir garaj olması lazım. Ha, onur listesi, anladım. Mesela i̇şte bunlar en iyileriymiş. Ama, bu kadar üniversitelerinde, evet? İlk 9.903.000 oyuncu arasından ilk %70 içindesiniz. Sanırım hayatımdaki en büyük başarı bu olabilir. Forza Horizon'da ilk yüzde girmek ne kadar iş rahatı bir şey. İlk yüzde yirmişişinciysiniz şey demek yani hocam. Yüz kişiden 70. kişisiniz gibisiniz yani. Senin daha iyi yarışan altı milyon 999, doku, ne 6 milyon bin kişi var diyeceğim. Oradan siz çevirirsiniz artık. Girelim bakalım bunu da yapalım. Hadi bakalım tekle. aynen. Horizon Mexico Festival. Tamam. Desert patikası. Aa bu da bu da şeyli böyle bir. Aynen bu sefer jipi alalım. Jipi de göstereyim size. Fark farklı araçlarla şey yapalım işte. Kaynaşalım. Araçlarla kaynaşalım. Gerçekten bu kadar asosyallik artık. Kalemle kaynaşalım. Telefonla kaynaşalım. Öyle ben evim, evimdeki vakti böyle geçiriyorum sanırım. Ampullerle falan kaynaşıyorum böyle. Ne bileyim. Dolaplarla falan. Ben böyle bir insanım. Beni böyle bileceksiniz. Aa herkes cip. Doğru seçim yapmışız. Herkes beni geçti şu an. Aya, benim arkamda olanlar da var. Oğlum benim arkamda olmak da artık nedir ya yani? Bakın şimdi ne yapacağım. Ee, pisliğin teki gibi davrandım biliyorum. Ama rekabetçi Serdar böyle birisi oluyor yani. Temiz yarışa. <gülüyor> Eminim temiz olan kısımları vardır. Eminim bu yarışın içinde temiz olan birileri vardır. Belki puanı oradan kapmışımdır. Çok fazla dönüyoruz ya. Oradan oraya, buradan oraya, buradan şuraya falan çok fazla dönüyoruz ve bu beni azıcık Çünkü ben dönüşleri hiç iyi yapamıyorum. Mesela yarışmanın bütün olayı da dönüşleri yapabilmek ama gelin görün ki olmuyor. Gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz geliyorlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar Korkular geliyormuş gibi de aranıyorum gerçekten ya. Hop, okay. Güzel 168 bir daha. Daha var mı? %70'i geçtik, okey. Bundan sonrası artık bana ait değil yani. Ben biliyorsunuz %70'lik bir insanım. 70'e varmışsan ben okeyim. Mule'deki evde Rami ile buluşum. Ha böyle bir şey mi var? Okey. Bu ne yapmam gerekiyormuş sanırım. mulegedeki ev neresi? Satın alamam gereken yer mi acaba? O evi satın alacak param yoktur benim. Ben o parayı arabaya harcadım. Ben de arabaya harcadım bir de yani. Efsanevi temiz yarış mı? Temiz değil ya yarış. Bir noktada kendimi durdurdum sadece. Başka arabalara çarparak. Şerefsizlik yaptım ya. Dümdüz şerefsizlik yaptım. Birinci bitirildi. Güzel. Aldık mı buradan alacağımızı? Ha siz gelin gelin. Aynen. Bakalım. Aynen. B, 700. Herkes aynı arabayı kullanıyormuş zaten. Devam. sarımlar bunlar birinci bitirilen süreler. Onlara göre karşılaştırıyorlar. Çok kötü giyiniyorum ya. Çok kötü giyiniyor. Herkes aynı giyiniyor zaten. Hepsi yeni oyuncu. Eve git diyor. İlla ki. Tamam. O tamam olan geliyorum. Eve gideceğim. Hadi bakalım. Öyle mi? There's Okay, güzel. Hiç Ben sadece kötü araba sürdüm yani. Kötü araba sürerek de oyunda bir şeyler yapabiliyorsunuz. O da güzel bir şey tabii ki. Bunu düşünmüşlerdi dün biz. Herkese ödüllendirelim falan demişlerdi. <gülüyor> Aha. Aile ha. Son, yani bu craft'lerle aile <gülüyor> kurabileceğini sanmıyorum. <gülüyor> okay, oyunun giriş oyun içi mi başladık? Asıl oyun bundan sonra başlıyor işte falan mı diyorlar acaba? Ev ne iş mi alacak? Casabela, ev. Raya'a bak. <gülüyor> Abi evet sonunda ha, bu kalsın iyi de karakter özelleştir evet evet evet evet evet aman tanrım <gülüyor> ben <gülüyor> ab bu satamam gerekiyor ceketlerde mi öyle öf alıyorum lan ben görünüşüme takan bir insanım hadi keşke şapka da koysaydınız şapka idilirdim hadi bakalım alıyorum aynen maske sağlık Sağlık önemli tabii. Sağlık önemli tabii. Şöyle bir aynen. Maskelerimizi takacağız. Maskelerimizi takıyoruz. O yüzden bunu alıyoruz. Son paramı da bunu harcıyorum ve 5 parasızım şu an. Şu an kesinlikle 5 parasızım. Hiçbir şey alamıyorum. Ama olsun karakterimiz artık iyi görünüyor. Hayatın bir anlamı var artık. Bütün paramı harcadım. Para kazanmam lazım artık. <Gülüyor> Horizon'ın out to to event Bu Bu ne? Horizon Festivali Meksika ana sahne. Bunlardan bazı şeyleri yaptık, diğerleri kilitli. Apex, yol yarışı. Wild, toprak yarışı. Baha, kır, rallisi yarışı. Bunları yapmadık mı ya? Bunları şey... Tamam sıradan, sıradan gidelim böyle. Apex, aynen. Dünyanın diğer tarafındaymış bu ama ya. Horizon'ın yeni bir bölümünde başladım. Mükafat ödülü mevcut. Kullan. Tabii ki kullanacağız. Ne ne bu? Kıyafet. Siyah kare saat. Ganimet ödülü. Ya toplayayım da hani o kadar gereksiz ki saatimi aldım zaten ben. Güzel. Tamam. 1.7 kilometre. Tamamlayalım o zaman. Bir Meksika'yı tamamlayalım önce. Meksika'yı tamamlayacağız zaten de. Bir giriş şeyini tamamlayalım. Meksika'ya hoş geldin. Bir hoş bulduk diyelim. Tekli hocam. Hadi bakalım. Bu lan? Bunu başta mı yapacağız? Aaa Nasıl? Uçakla mı yarışacağız? Oyunun başında yaptırmışlardı bunu yüzden. Lan yine mi bu? Hah! Şimdi iyi görünüyoruz ya. İşte şimdi doğru düzgün birisi olarak görünüyoruz ya. Keşke şapkayı değiştirebilsek ama. Şapka benim çok kalbimi kırdı. Başla hocam. Çok az bir umutla. Aha. This time Geçecek ulan seni. Uçakla yarışıyoruz. İnanılmaz. Geçen sefer bunu becerememiştim çünkü bir yerleri çakılmıştım yine. Bu bu sefer zor bir durum. Ah evet hatırlıyorum bu. Neden şey yaptım hatırlıyorum. Baya beceriksizce yarışmıştım burada. Ha ha haa şerefsizlere bak. Okey bir tanesini geride bıraktık. Devam devam devam devam. Kendine bak. Kendine gel. Şehrin, evet yine burada şey yapmıştım. Hatırladım nerede yine e, olayı şey yaptığımı hatırlamaya çalışıyordum. Hatırladım şu an. Tam olarak yine bu şehirde içine etmiştim her şeyini. Oğlum bu sefer geçicem sizi. Aa şerefsize bak hiç. Checkpointleri sallamıyor. Checkpointlerden geçmen lazım. Şerefsiz. Kurallar. Oooo. Ya yani bir motorcu rastgele bir yere gitti. Aaaa çok keskin dönüşler var. Keskin dönüşleri halledemiyorum. Ohohoho. Konum 3-4 mü? Nasıl üçüncü geldim ya? Yine mi beceremedim bunu? Ha birinci bit, oh be, çok az bir umutla. Aynen, gerçekten çok az umudum vardı. Çok doğru koymuşlar ismi. Pek az bir umudum vardı. Onu hallettik. Çünkü şehrin içine çok sokunca ben. İnsanların evlerine, dükkanlarına, ekmek kaynaklarına, arabamı çarpıp duruyorum. Ka Araba zaten benim de büyük. zaten onu daha önce vermiştiniz. Hah. Bu ne? Açıklama Malpais kılavuzundan iki yıldız kazanan. Bu neyi bilmiyorum ama. Anladım. Woohoo! Kaktüs Kran. <gülüyor> Böyle bir nickname olmalıydı. Nickname'imi bu yapacağım. Kaktüs Kran. Tüm online oyunların fatihi. Deneyim puanlarının toplayıcısı, bossların keseni, kaktüs krant falan. Burada araç değiştiriyoruz. Burada bu sefer... Aynen bu aracı alıyoruz. Teslim et bakayım aracı. Bu aracın zamanı geldi. Bu aracın zamanı geldi. Gördüğünüz diyor Ne olan? Ha kılavuz şey yapacağız tamam oraya gideceğiz. Okey hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hemen hallederiz. Ooooop. Yes. Aynen 3 yıldız güzel. Evet. Ahuplarım çok teşekkür ederim. Bu bölümde de e, Forza Horizon 5'te. Horizon Zero Dawn'da. Horizon Forbidden Dawn'da. E, Forza Horizon 5'te bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, böyle ben bunu böyle chill bir şekilde oynuyorum. Kendi kafama göre rastgele şeyler yapıyorum. E, dümen çeviriyorum. Keyif alıyorum. E, Seri haline gelmez büyük bir ihtimalle. Ama canlı yayınlarda böyle takılmak için, etmek için şey yapabiliriz oynayabiliriz. Ee, yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Açık bir takım başlıklar isimler, konular var. Onlara bakarsanız eminim ilginizi çeken, seveceğiniz şeyler bulursunuz. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.